Çekerim ama. Konuşmuyorum. <gülüyor> Neden konuşmuyorsun acaba? Az önce konuşuyordun ama. Neyitir onu. He? Şimdi niye konuşmuyorsun? Dur ya dur bak bak atla Sor <gülüyor> ablana sor kaç yaşındasın der. Sor. Sen kaç yaşındasın? Dört mü? Hı -hı. Dört. Hmm. Sen okula gidecek misin babaanneciğim? Ne zaman gideceksin? Büyük olunca. Büyük olunca. Büyüyünce sen olacaksın? Büyüyünce ben Büyüyünce ben olacağım. büyük olacağım Büyük olacaksın Hangisi çalışacaksın? Hangi mesleği yapacaksın? Babamın da İnşaat mı yapacaksın? İnşaat yapacağım araba tamirciyle Haa güzel araba tamirci güzel Güzel işmiş Süper benim oğlan da onu yapıyor Araba tamir yapıyor benim oğlan Boya yapıyor Yok yok. Kardeşini seviyor mu? Kardeşini seviyor mu? Hı. Ne kadar ha? Çok. Çok. Hmm. Başka? Başka? Çaydan bastım. Oyuncakları kendime. Ne? Oyuncak. Oyuncak. Senin hangi oyuncakların var? Evet. Önce kadar evet. oyuncaklarım var. Arabalarım var bir, var. bir tane daha var. Bir tane daha ukağı da var. Bir tane daha aşağı da var. Bir tane daha var. Evet. Bir tane daha var. Akül arabam var mı? Akıl arabam da var. Hı, Hepsinden varmış. Benim üç tane köpeklerim de var ama birisi şey öldü. Ha? Sen fındık topladın mı bu sene? Topladım. Ne dedim bunu toplarken sen? Şimdi. Ne demiştin? Hmm. Unuttun mu? Hı hı. Niye hı hı. unuttun ne sen? Hmm. Topladım. Sa topladım. Hı hı. Sattın mı? Sa satmadım bizim eve. Aldım ve yedim. Yedim mi fındıkları? fındıkları? baba ben o kadar da da yedim bitti. Senin bitti. Akşam dede. Aslan dede. Senin ismin ne? Ne? İbru dede ismini. Cevat dede. Senin kaç tane deden var? Bir, iki, üç <gülüyor> Öbürü iki Ebdi. Öbür. Akşam dede. Evet. Cevat dede. Ha, başka? İmamo dede. İmamo dede annem de var. Hı hı. O da kimmiş? İmamo dede. Üçten dede, dede mi olunuyor? Hıh. Hı. O da büyük dedesi değil mi oğlum? Hıh. Hı. ismi ne? Hı? ismi bu. Eee, inanannenin var mı? Hı hı. İsmi ne yavrum? Fatma. Kovanemin var mı? Hı hı. İsmi ne? Ne babaanne. Bu da Nesif'i, babanım. Güleke yenge, Emriye anne, kardeşim, kardeşim Kaan. Kaan mı kardeşim? Sen ismin neydi? Oğuz. Oğuz, Hı -hı. güzel ismin varmış Oğuz. Su so, ismin ne? Oğuz Kara. Kara. Babanın ismi neydi? Bu sene Ahmet'e verdiler. Soner Kara. Amcam var mı senin? Evet. Gelecek sene ismi verir. Serkan Kara. Oğuz.